İlahi sizi beni çok güldürdün sabah sabah denetlenmişler. Sabahtan beri bunu söylebiliyorsunuz CZ bir süredir şeffaflığın üzerine çok duruyor. FTX şeffaf değil o yüzden battı biz çok şeffaf olacağız. Bütün fonlarımızı denetim açacağız diyor. Bu çerçevede gitmişler. Mazarste dünyanın saygın denetim firmalarından bir tanesiyle bir anlaşma yapmışlar. Ve ellerindeki bitcoin'un bitcoin borçlarını karşılayıp karşılamana dair bir rapor almışlar. Ve CZ diyor ki işte denetlendik buyurun denetlenmiş rapor diyor. Ben daha bu kanalda bahsetmedim ama aslında kariyerime bir denetçi olarak başladım. bir yıl yıl kadar dünyanın en önemli denetim firması olan Arthur Anderson'a denetim yaptım. Sevmedim, bana göre pek iş değildi ama uçtan uca büyük birkaç denetim projesi içinde yer aldım. Ve Mazars'ın yaptığı bu şey asla denetim değil, CZ Binance bariz yalan söylüyor. Neden? Biraz açıklayayım sizin için. Mazars zaten kendisi yazdığı raporda, bu bir denetim değildir diyor. Biz burada bir görüşte bildirmiyoruz diyor. Bu sadece bir Agreed Upon Procedure Work'tur diyor. Ne demek Agreed Upon Procedure Work? Aslında havalı bir kelime gibi gözüküyor ama masalce şu. Biz gittik Binance'de bir şeyi, belli bir kaleminiz nasıl denetleyeceğimize dair bir fikir birliğine vardık. O fikir birliği çerçevesinde bu da yaptık diyor. O prosedürü de dokümanın sonu ekliyorlar. Prosedürü tam bile bir çöp. Gidip Binance'de soruyorlar ne kadar Bitcoin'im var, şu kadar, ne kadar Bitcoin borcum var, bu kadar. Lütfen bize cüzdan adreslerini ver, cüzdan adresleri Lütfen bize sana Bitcoin yatıran insanların adreslerini ver, adresler burada. Ha evet bana söylediklerinde bu liste birbirine tutuyor. Böyle denetim olur mu? Böyle zırvalık olur mu? Çünkü denetimle normalde ne yaparsınız? Bir şirketin geçmişte iş yaptığı herkese mutabakat mektupları atarsınız. Ve bakarsanız bakalım bu şirketin dediğiyle piyasada olan gerçek mi? Öyle bir şey yok burada. Şirket bir rapor veriyor. O raporun içindeki cüzdanları veriyor. Bunlarla gidip evet o cüzdanlar var diyorlar. Bir kere burası zaten zırvalık. Ayrıca bir de şu var. Benim bu aralar merakla takip ettiğim Saşen Yanshin diye bir YouTube hesabı var. O bu konuyla ilgili hoş bir video yaptı. Aşağı linkini bırakıyorum. Ve orada gösteriyor ki Binance bir süre önce blogunda yayınladığı şeffaflık adına ve orada gösterdiği Bitcoin hesaplarıyla bu denetim firmasının hesapladığı Bitcoin hesapları arasında da tutarsızlıklar var. Yani Binance bu denetim firmasına bazı hesapları vermiş, bazıları vermemiş. Daha önce raporda bazıları var, bazıları yok. Ya böyle denetim menetim olmaz. Kaldı ki... Bu saçma sapan prosedüre rağmen yüzde 3 civarında da açık var. Yani varlıklar borçları karşılamıyor gibi. Gerçi Binance onu da bir açıklama getiriyor ve diyor ki hayır hayır diyor bakın diyor şu insanlara biz borç verdik Bitcoin'i Onun karşısına aldığımız teminatlar Bitcoin olmadığı için bu da girmediler. Tabi olmadılar. E onu da hesaba katarsanız aslında varlıklarımız borçlarımız yüzde yüzde bir kapsıyor diyor. Gel de inan. Çünkü... Bir koca şirketin bilançosunda yer alan sadece bir kalemi inceleyip o şirketin o kalemi doğru raporladığını bile anlayamazsın çünkü o gidiş gelişler olmuştur. Oralara paralar kaymıştır. Bunu ispatlamak şu anda imkansız. 22 Kasım itibariyle bu hesaplar yapılmış ama 22 Kasım öncesinde ne oldu? O hesaplara son anda para girdi mi? Başka varlıklardan mı oraya aktarıldı? Bütün bunları bilmiyoruz. Çünkü bir denetim öyle olmaz. Bir denetim şirketin bütün hesaplarını kontrol ederek ancak mümkündür. Binance bir özel şirket. Bir özel şirket olduğu için böyle bir denetlenme mecburiyeti de yok aslında. İşte Sizi bize kıyak yapıyor diyor ama bence yapılan şey daha da kötü oldu, iyice şüpheleri ayağa kaldırdı ve bütün piyasa şu anda bunu konuşuyor. Önümüzdeki günlerde diyor ki Sizi diğer kripto paraları da denetime açacağız diyor. Böyle olmaz değerli kardeşim, bütün kripto hesaplarını ve bütün borçlarını aynı zamanda denetime açacaksın. Bütün bilanço kalemlerin aynı anda denetlenecek, yoksa istediğin gibi o bilanço kalemler arasında kaydırırsın alacağını borcunu, kendi eğlenirsin, biz de denetlenmişsin sanırız. Yemezler dostum, bu bir denetim denetim değil, bu tavanla bir bir rezillik. Öte yandan bu denetlenebilir mi? Evet denetlenebilir. Coinbase var Amerika'da, şimdi Coinbase'i övdüğümü falan sanmayın, onu da içini fazla bilmiyorum. Ama Coinbase Amerika'da denetleniyor ve Amerikan denetim standartlarına göre denetleniyor yılda bir. O yüzden ona güvenirim ama burada güvenecek hiçbir şey yok. Sakın buna aldanmayın, sakın buna kanmayın. Ve linkini aşağıya bıraktığım Sasha'nın YouTube videosunu mutlaka izleyin. O detaylarına girmiş. Bayağı büyük rezillikler var. Yani milyarlarca dolarlık paranın, coin'in aslında bu denetime konu olmadığını, denetimi yapan Mazars'a zaten bir denetim falan yapmadığı, kabul ettiğini, hiçbir yerde bunu bir denetim alak sayılamayacağını da anlatıyor. Ve son olarak daha da komik bir şey var. Binance'in mali işler direktörü Hillman'a şirketin sahibi kim diye soruyorlar. Onu bile söyleyememiş. Diyor ki son zamanlarda şirket pek çok yapılanmadan geçti. Şirketimizin Ana sahibi olan firmanın kim olduğunu söyleyemem, ama hisselerin çoğu CZ'ye ait diyor. Gerçekten kripto pazarı çok fena durumda arkadaşlar. Lütfen kriptolarınıza hakim olun. Binaries'in de durumu bu. İnşallah iyi niyetlidir. Ben iyi niyetli olduğu inanmak istiyorum bu arada ama, iyi niyet başka, denetim başka. Bunlar merkezi, bunlar hiçbir şeffaflıkları yok. Baba yakında FTX gibi bir nezahete yol açarsa şaşırmam. Umarım olmaz. Bilemiyorum, iyi niyetli olduğu inanmak istiyorum ama, İn iyeti bu işler yürümüyor. Biz denetim yaparken bize bir söz öğretmişler In ingat we trust the others we audit. Allah'a güveniriz, gerisini denetleriz diye. Ben baynesesiz diye Allah gibi güvenmiyorum elbette haşa. Ben adam gibi denetlensinler istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.